Hepinize merhaba değerli izleyiciler, ben Hugo, Fortnite adlı oyuna ilk bakışımızı çekiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi erken erişimde ve yükleniyor. Evet, ilk defa Fortnite oyunu... Hmm. Oyunu da ilk defa açıyorum. Şu an benim sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Fakat oyun sesi çok fazla. Derken şimdi açıldı oyun. Onaylasın. Dediğim gibi ilk defa açıyorum oyunu. İlk bakış. Ee, tamam Dünyayı kurtar ortak pv'ye ee, PvP İlk olarak e, PvP mi girsem acaba Emin değilim hmm. İlk önce bir pv'ye girelim Evet burada dünyayı kurtar falan mikrodan içeren erken meşgulmaktan erken meşgulmaktan Erken meşgulmaktan geliştirmekte olduğu Falan falan fistan yazıyor Do Gördüğünüz gibi He geri Geri he bu daha gelecek Daha gelmemiş galiba evet Şu an oyunun sesi çok fazla bu arada umarım benim sesimi duyuyorsunuzdur Betul Royale'ye giriyorum buradan Tamam şu Ayarlar yok mu acaba burada ya? Şu oyunun sesini kısacağım daha. Heh. Şuradan sese girelim. Şu şekilde oyunumuzun seslerini biraz kısalım. Tamam. Uygulasın. Tamam. Şu an iyi oldu. Şu an güzel oldu. Hoş oldu. Güzel. Tamam. Tamam. Oyuna ilk defa gireceğim. Seviye sistemi var. Gördüğünüz gibi. Dolabım diyor. Dolabımızda biz bu karakteriz galiba değil mi biz? Hı, havalı bir dans şekli falan filan. Ee, kazma. Normal sabit bir kazma. Planör. Evet. Güzel. PUBG'nin ücretsiz versiyonu olan Fortnite. Oyun modunu değiştir. Ekipli. Ekipli olalım ya daha iyi olur. Başkalarıyla doldurma. Başkalarıyla doldurma. Doldur. Her neyse oyna diyelim. Bakalım eşleştirsin bizi. Bu Fortnite'da oynamış olayım. Bu tür oyunlar buralar çok fazla trend oldu ya fark ettiyseniz. Niye acaba çok garip. Bir PUBG falan çıktı. Steam'de hep en üst sıralarda. Battle At ve silahlan demiş. Fırtına merkezinin içinde kal. Hayatta kalan son ekip kazanırmış. Ağaçlara ve ağaçlara, kayalara ve yapılara ateş ederek onları parçalayabilmişiz. Ayrıca senden bu bir e, şey. Craft sistemi var oyunda. Şu an benim sesim duyuyorlar mı acaba? Çok garip. Nasıl dans ediyor bunları ya? O böyle, Şey gibi. Ee, Pal Paladins. Paladins'e de Bey'le ateş ediyor. Aman hareket yapıyorduk galiba. Kibirli kıyılara inebilirim. Hmm. Aslında şu ufak yer iyiymiş. İnelim abisi. İyi bir şekilde iniyorum. Arkadan da sim açıldı. Neyse. Boşluk ile planörü açabilirim. Fakat daha açmayacağım. Şu tepeye ineceğim. Hızın şu var mı? Yalnız biz böyle yapıyoruz da. Hayda, o beni aldı ki abi. Tamam, ilk oyundan çok rezil bir şekilde ölmüş bulunmaktayım gördüğünüz gibi. Bu şekilde de rezil bir şekilde de öldükten sonra ne yapıyoruz? He lobiye dönebiliyor muyuz? Tamam lobiye dönelim. Tekrardan girelim problem değil. En azından planörle bir deneyim yaşamış. Olduk. Oyna diyelim tekrardan. İfade. He ifade dans şekliymiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde çılgınca dans ederekte lobide bekliyoruz. Günlük görevler hafif makineli tüfek ile avlamalar falan filan fistan var gördüğünüz gibi Oo iyi seviye yine 17 xp vermiş Hoştur Direkt buldum Konuğun dört açacak şaşan bir oyuncunun ayak seslerini duyabilirsin diyor oyun bize bilgi vererek Shift ile hızlı koşma var güzel Q F1 F2 F3 F4 Yapıların basit olması gayet iyi Bu çatı gibi bir şey galiba F4 öyle mi? Bilmiyorum da Q'ye basınca direkt geçiyor şey Anladım Sağ tık bir şey yapmıyor Nereye atlayabilirim bu sağ tarafa Ya da şu ilerideki şu gri yere atlayacağım ya Konteyner gibi Olan yerlere Aynen şu e, grili yerlere gireceğim abi bu oyun çok garip. Ve atladım. Okay. Zabı böyle bırakırsam yavaşlıyormuşum. Hatta direkt şuraya da girebilirim aslında. Çünkü tam altımda ya. Şuraya inelim inelim inelim Hadi şu çatıya in İşte bu Çok iyi çok iyi Şu çatıyı kıralım Hadi abi Altına inmek istiyorum Şuraya nasıl çıkacağım He, Şurayı parçalarsam olur herhalde Umarım düşer. A, Mermi kaldı yukarıda. Şu mermiyi de almam lazım. Oo, Bunun şeyi sınırsız. Çok iyi. Arbalet. Sanırım destansı bir silah. Aldım onu. Çok iyi. Zoom yapma özelliği güzel. Şuradan sıkarsam mermi gidiyor değil mi? Mesela şuna vur. Gidiyor mu? Anlamadım ki. Her neyse. Burada sağlık paketimi var. İlk yardım çantası. Çok ya abi, envanterimizde. cephanemiz cepanemiz metal metal var. Bu metalla her yere bulunan temel bir kaynak diyor. Bu da her yere bulunan temel bir kaynak taş diyor. He, bu şekilde inşaat et düzenle malzeme. He, malzemeleri değiştirebiliyoruz anladım tamam. Tamam abi, güzel, güzel. Tabanca işimize yarar mı aslında? Ya bence ok iyi ya. Ama alalım yani, almayayım ki, alayım. Hasar veren tuzak. Yani hadi tuzağa da alalım, bulunsun yanımızda. Açalım abi bunu. Var mı sağda solda insan? Orada biri var sandım, yokmuş. Şu araçları kullanamıyoruz galiba bildiğim kadarıyla Fortnite'ta. PUBG'de kullanabiliyoruz galiba, değil mi? Aynen Fortnite'da şu anlık araçları kullanamıyoruz. Ee, Sniper'ımız sanırsam zoom yapmıyor daha fazla. Ha, eğildim. Yatabilme özelliği var mı peki? Yok. Yatabilme özelliği yok değil mi? Aynen eğilme var ama. Lakin yatabilme özelliği şu anlık yok. 3 5 ee, ben şunların yerlerine de değiştirsem güzel olur ya. Şöyle, Heh, böyle daha iyi oldu. Tamam abi, elimizde silahımız bulsun, bulunsun. Bunları daha fazla aramaya gerek var mı acaba? Ya aslında Craft falan sistemini benim benimsemem lazım. Her neyse, şurada bir şey var, mavi bir şey. Ona doğru gidelim. Şu ağaçlarda parçalayabiliyoruz mu? Ha, odun odun geliyor. kesilme abi o zaman ağaçları. Kendimize herhalde belli ediyoruz bu şekilde de. Aynen gri konteynerlere ulaştım. Burası da tuhaf bir yermiş. Çıkabiliyor muyuz üstüne bunu? U yüksekmiş canım ama problem değil. Hallederiz. Sabit durmayayım da vurmasınlar. Ben metal kasmış oluyorum bu şekilde. Ufak bir kasma yaşadım orada. Pompalı tüfek güzel. Uzaktan kumandalı patlayıcılar. Alamıyor muyum bunu? Niye alamıyorum? Şunu envantere atsam? He yok. Yok. O zaman şunu çıkart abi. Çıkart şunu. Bırak. Şunu al. Tamam. Böyle daha iyi. Aynen şu an alan daralıyor galiba. İki dakika içinde alan daralacak. Yavaştan ben buradan uzaklaşayım. Şu tepelerde adam olabilir bu arada. Bunlarda eleman var mı abi? Tuzak varmış. Burayı parçalamışlar. Şurada niye ses geliyor? Anlamadım ki. Tuhaf. Her neyse. Devam ediyoruz. Etraf tuhafmış bu arada. Baksanıza şunlara. Şu üstteki şey ne? Onu da bakalım. Ona da bakalım. Ahşap. Alalım abi ahşapı. Ne olur ne olmaz. işimize yarayabilir. Şu yerlere gitmeyin bari ya. Çünkü alan daralacak. Nereye kadar? Ha şuraya kadar daralacak değil mi alan gerçi? Tamam o zaman gidebilirim. O zaman gidebilirim. Şurada adam var mı acaba? Onlar parçalanmış. Burası da bir araba. Aha! Aha! Şuradan bir yerden sıktı. Şu mu? Benim mermim oraya kadar gidiyor mu bu arada? Hımm. Şeyli gidiyor. Yalnız onun arkasında... O ne abi? O koşan şey ne? Olan niye zıplayarak vuruyor bana? Vurdun mu? Hadi. Onda sniper var. Onun onun işi daha kolay. Benim işim birazcık daha zor gibi şahsen. Ama mermim sınırsız olduğu için. O onun şeyi var. Nasıl yapacağız bunu ya? İnşa et. Heh. Bunu da inşa et abi. Aa, bunlar iki kişi. Değil mi? Ah. <gülüyor> evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde de. Yaralandık. Yok bunlar tek kişi. O craft sistemini de iyi kullanıyorlar ama. Craft sistemini de iyi kullanıyorlar gibi. O adamın elindeki iyiymiş. Evet o sniper çok iyi abi o sniper iyi. Baksana kalkanı falan da var. Estatikleri görüntülersek o, bu şekilde güzel 2 level olmuşuz. 97 oyuncudan 15. olduk. Bence başa göre ideal grup bunlar bu arada. <gülüyor> Oha kaç kişi grup bunlar yahu. Her neyse geri diyelim. Ee, Lobiye dönelim. Söce aşık kalitesini belirtmemek için kapıları kapat dedi oyun bize. Yeni güncellemelerde. Gördüğünüz gibi bunlar gelmiş kapatalım. Bu oh, erkek oğlum. Her neyse. İki oldum, erkek oldum. Diyerekten de bu dans figürüyle e, Fortnite'ın ilk bakış videosunun sonuna gelelim. Evet bir daha dans bakalım sen. Hadi. Evet neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmedinizsiz beğenmeyi. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın farklı oyunlarda farklı ilk bakışlarda görüşmek Hoşça kalın. Hugo'dan ayrılmayın. Düşüncelerinizi paylaşırsınız. Sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.